Arkadaşlar esnaf bana reküman anlatılar vererek. Bugün sizlerle beraber Sevda'nın böylesi silinen şarkıya yediğim telif hakkında konuşacağım. Şimdi direkt şöyle açıklayayım filik şu konuya. Yorumlar açık olmamalı için, yani yorumlar devletci olduğu için, sanırım tehdit edemedikleri için, bir de kodurdular. Bu tehdit edemedikleri için dediğim şöyle bu yemekten. Tehdit edeyim yanlış anlaşamasın, istiyorsan. Ve hemen sizlere bu videodan karamacı düşmediğinizi şöyle. Arkadaşlar, şarkının aslı, Bilal Sevda'nın böylesi şarkısı, zaten telif atan kişi Bilal Hancı değil, galiba tüm bildirmişim, şey nerede görürsün Sevda'nın böylesini kaldırın diye, o yüzden benim hiç bir zorum yok, ama ama şöyle diyeyim, bir buçuk gün izlendikten sonra, gençler böyle devam ederken, dinleyen YouTube'dan sinirlenmiş şarkıyı, sizin gibi çekemeyenlere hedefler, o yüzden açıklama bölümüne şarkının linkini bırakıyorum Ortanç şarkının linkini bırakıyorum hemen. Ortanç şarkıyı indirebilirsiniz.